Bu videoda, üstler hakkında biraz değişik bir şekilde düşünmeye çalışacağım. Ve pek çok örnek yapacağız. Son videomuzda, bir sayının kuvvetini almanın, sayıyı üstteki sayı kadar kendisiyle çarpmak anlamına geldiğini öğrenmiştik. Diyelim ki, eksi 2'nin üçüncü kuvvetini alacağız. Bu, 3 tane eksi 2'yi birbiriyle çarpacağız demek. Eksi 2, eksi 2, eksi 2, Bunları çarpacağız. Peki, bu neye eşit olacak? Eksi 2 çarpı eksi 2 eşittir artı 4. Artı 4 çarpı eksi 2 eşittir eksi 8. Bu, eksi 8'e eşitmiş. Ya da bunu 1 çarpı 3 kere eksi 2 olarak da yazabiliriz. 1 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. Bunlar aynı sayılar. Buradaysa sadece başa 1 ekledik ve Bununla çarptık. Dolayısıyla sonuç gene eksi 8 olacak. Bu şekilde çarpmak ve düşünmek, işin içine 0 ve 1 girince daha fazla işimize yarayacak. Göreceksiniz. Şimdi biraz, sıfırıncı ve birinci kuvvetlerin üzerinde duralım. 2 üssü 0 neye eşit olacak? Üstteki sayı, 1 ile bu sayıyı kaç kere çarpacağımızı gösteriyor. 1'i yazalım. Bunu, 0 kere 2 ile çarpacağız. Yani, Sonuç 1. Çünkü 0 kere çarpıyoruz. Aslında 0 haricindeki tüm sayıların 0. kuvveti 1'e eşit olur. Merak etmeyin bununla ilgili başka bir videomuz daha var. 2'nin 1. kuvvetine bakalım. Her zaman 1 ile başlıyoruz ve bunu 1 kere 2 ile çarpıyoruz. 1 çarpı 2 eşittir 2. Yani herhangi bir sayının 1. kuvveti o sayının kendisine eşittir. Zor değilmiş, değil mi? 2 üssü 2. Bu tanıma göre 1 ile başlıyoruz ve 2 iki kere 2 ile çarpıyoruz. 1 çarpı 2 çarpı 2 eşittir 4. 2'nin üçüncü kuvvetine geldik. Gene 1 ile başlıyoruz. Bunu 3 kere 2 ile çarpacağız. Çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 eşittir 8. 2'nin üssünü 1 arttırdığımızda, bir tane daha 2 ile çarpıyoruz. 2 üssü 0'dan 2 üssü 1'e giderken 2 ile çarptık. 2 üssü 1'den 2 iki üssü 2'ye ulaşmak için 2 ile çarptık. Bu çok mantıklı. Çünkü üstteki sayı bize bu sayıyı kaç kere kendisiyle ve 1 ile çarpacağımızı söylüyor. 2 i̇ki üssü 2'den 2 iki üssü 3'e giderken bir kez daha 2 ile çarpıyoruz. Eğer 2 üssü 0'ın 1'e eşit olduğunu bilmeseydik Geriden gelerek bunun değerini bulabilir miydik? 2 üssü 3'ün 8'e eşit olduğunu biliyoruz. 2 üssü 3'ten 2 üssü 2'ye giderken 2 ile bölüyoruz. 2 üssü 2'den 2 üssü 1'e giderken gene 2 ile bölüyoruz. 2 üssü 1'den, 2 üssü 0'a giderken, gene 2'ye bölmeliyiz. Ve bu da bize 1 sonucunu verecek.